E, okay. E, <gülüyor> Merhaba usturum ben Zerdar ve Zerda hoş geldiniz. Bu çok gerçekten düşük enerjili bir intro oldu o yüzden aynısını başta yapacağım. Merhaba usturum ben Zerda. Çok e, zorlama oldu o yüzden intro denemelerini burada sonlandıracağız çünkü bu işin sonu gelmeyecek demiş gibi istiyor, hissediyorum. E, evet hoş geldiniz hoş geldiniz e, şurada gördüğünüz gibi e, C.V. görevi var görevi var. Vialpando'nun görevi var son bölümde. E, bir takım arabalar çalmıştık etmiştik. Bu ölümde de arabalar çalacağız edeceğiz. ya yani şöyle çabucak. Ee, şehri... Ee... Ya, dolaşmayalım boş araba. Ağzı geçirelim Direkt görevi dalalım gitsin. Aha ne oluyor bu Kaçıyor. Birisi rastgele kaçıyor. B Benden mi kaçıyorlar? Silahımı görüp mü kaçıyorlar acaba? Sanmıyorum sanırım bu kadar gelişmiş bu değil. Test drive. Ay bakalım neler olacak. Ya şu adamın saç bandanasından ben de çok istiyorum ya. Ama Amerikan hey, bayrağı değil tabii böyle kendimize göre bir <gülüyor> bandana. Saçlı bir band yok. Öster bakalım <gülüyor> hocam. E güzel, gayet <gülüyor> güzel. <gülüyor> Aynen. E, direct approach diyor. emir vermeni demiyor. Yani. Doğrudan yaklaşıyoruz diyor. Doğrudan yaklaşır muzade. Okay, Nasıl beğendiniz <gülüyor> mi? Ee, şeylerin üstünü kapatmaya çalışıyorum araba galerisindeki arabaları alacağız. Gel bakalım Sezar. Kendi işletmemizdeki arabaları alacağız oraya gitmek için. Hale oraladırlar umarım. Evet ablarım neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Triloji duyuruldu. San Andreas'ın yakında. Geto'nun ve Weissler'in tabii ki. Ee, gayet, e, güzel ee, ben... e gayet güzel görünümlü. Ben... Ehehe... Şu kırmızı renkli onu alıyorum. Gayet güzel görünümlü. Remaster... Yok. Remaster'leri gelecek. Mala Remaster'leri değildir onlar. Evet. Onlar gelecek. Biz de onları oynayacağız. O yüzden bölümleri bundan sonra azıcık daha uzun tutabiliriz. Wait. San Piero, man. My home will always uh -huh. be the Valdos and El Corona, but this city, it has something gentle about it. Yeah. Uh huh. I know what you mean. Kendall seems to like it too. You know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She always been the brains of the family. She get out together will make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? <laughs> yeah. She the moms of the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't candır <gülüyor> ya. <gülüyor> hey, <gülüyor> <gülüyor> Aynen bir uzaylı avcısı olacağız dostum. Böyle bir şey olacak yani bu mümkün. Onu çok iyi lan. adamın oraya atlamasını <gülüyor> müthişti ya. Çok hoşuma gitti. Ha bu görev anlaşıldı. <gülüyor> ya arkadaşım yardım ederseniz çok güzel olur ya. Onlar <gülüyor> oradan geçemiyor gibiydi. Ah <gülüyor> SA Başka nasıl şey zaten? Hey Aha çikolatalı pasta. Umarım Pendle sana öyle seslenmiyordur yoksa büyük problemimiz olur. Sezer. Abi neden çemberler çizip duruyorsun ya? Aha, polisleri de peşimize taktık. Neden böyle bir şey yaptık? Hiç bilmiyorum ama yaptık. Çarpmayın abicim. Arabanı çirrettim Sezar. Arabanı çirrettim. Oğlum Nitro'yu önceden açtık zaten. Çok teşekkürler Sezar. Harikasın ya gerçekten. Müthişsin ya. Aha, aha. Arabayı mahvettik oğlum. Nesini satacağız bunun? Burdaya veririz önce bunu. Ya yine kare ederiz çünkü zaten bizimle harcama yapmadık da zamanımızı harcıyoruz yani ya muazzam ya ya bir mağazanın ikinci katından, üçüncü katından aşağıya fırladık arabayla birlikte yine polisleri peşimize taktık. Okay, okay, Aynen. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aha. Ben şurada herhangi bir başka bir araba çalsam daha fazla para edecek şimdi. Aha. Geri alsın Sezar ana kadar sana saygın vardı artık yok, kalmadı. Beş dakika içinde sana öğrettiğim yani çok oyun boyunca sana duyduğum inşa ettiğim bütün saygıyı beş dakika içinde yok ettin Sezar muazzam gerçekten inanılmaz. Sezar ara yoldan geç aha. Şuradan devam etsek ya. Hayır etmeyeceğiz demek ki. Onlar orada duracak öyle. Devam etmeyecekler, Sadece arayola gitmişler. Da böyle bir şey mi vardı? Tamam, iyi. garajda. Ben gireceğim Garaja sür. Ben gireceğim önce. Ben gireceğim. Ben girdim oğlum şerefsiz seni. Ha o kadar hava atıyordu. Hayır! <gülüyor> ha, o da he Hehehehe. <gülüyor> Aha bak ne güzel araç değil mi? İyi satarız bunu. <gülüyor> 5.000 dolar aldık en azından. Hadi bakalım devam. Devam, burayı işletmeye çevireceğiz. Devam. Kastığımızı felseleceksin. Evet hocam, hayırdır? durumlar nedir? Ne yapıyorsunuz? Sina oradan tabancamı çıkaracaksınız. Abi tabancayı boruda bırakmışız ya. Hep oraya buraya koyuyoruz tabancaları. Yey boy. Ne oldu ya? Birisi böyle. Sen kimsin hocam? Hey, I just can't get it out the back of my mind. Mom, sweet small. Smolkle düşünüyorsun abi? So what we going do about Yeri alacağız. This situation, but I gotta let it play out a little longer. Okay? Okay, but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Okum ya, neyi okum? Hey Carl, I got a rap to you, Holmes. Ne yapacağımız? I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. mm He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's windshield. Mmm. -hmm. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out, see what we can see. Hadi şimdi yapalım o zaman. Yarın geçse şu an yapalım. Benim de evet Sezen arabası. Sen arabanın ağzını burnunu kırmasam ben de insan değilim. Well Hocam vur vur. O oh. oh. you know, Hocam I'm şuradan I'm bir kestirmek kestirme kullanayım. Okay. He he he Sızar senin zor yapıyor ya kusura bakma Hakikaten zor manevra yapıyor bu arada Onu o kısmı Ya çarptığımız araba birisi mi öldürdü? birisi birisini öldürdü Aha! Siz Büyünce gidelim bakalım Bu C.J. Anlaşıldı. Okay. Ne düşünüyorum? Anladım. Ne yapacağım? Sezar ölü Sezar öldürebiliyoruz sanırım bu şekilde. Binci'yi döndürmek için hareket etmekte kullandığın tuşları kullan. Evet. Frans çok kanalık. O bunu da alalım işte. Sen birini al ben diğerini alayım. Diğer konteynerleri al. Alırız hocam. Bu Flame Tron var. Tam geliyor araba. Aç bakalım. Geliyor araba. Aç bak keşke da bu şekilde alsaydık. Aç bakalım uçak geliyor deme hakkını sayfamı buldum. No luck. EJ try again. Oo bu gerçekten şeymiş. Bu The flame throwing gör döndüğünü görüyorum ve o beni bekliyor açıkçası Baya, bayağı bayağı çek falan çek. Öyle böyle. Ha evet buranın araba görevlerini de yapacağız doğru. Burayı yaptıktan sonra okey. Anlaşıldı. Bakarız ondan sonra. Aha. Yağmur yağmaya başlamış hocam neden söylemiyoruz? Nasıl arabanın üzerine yağıyor? İlermek amacımız şimdi. Oha direkt saldırmaya başladılar. Durucam dur dur dur dur. işten çıkmaya gerek yok. Hocam dur. Bir dakika. Bir dakika. Gel bakayım. <gülüyor> Gel bakayım sen şöyle. <gülüyor> he oh Hoop. Aç ağzını araba gelecek. Aa gelmedi. of Aa olmalı. Daha şey olur sandım. Aa bir tane daha geldi. Hey! Burada dur. Biraz yardım edeyim CJ. Abicim savaşın ortasında ama öyle bizi saldırmayacaktın ki denmez yani Elif öldürdükten sonra, şey yapılmaz yani. Geri zekalı. Daha fazla mı geliyor? Abi biz bunları çalana kadar neredeydiniz ya? Hadi bakalım, seni arabayı burada mı bırakıyoruz? Ben de bir araba alsam daha olmaz mı? Veya belki senin arabayı alsak ne bileyim. Ben ne bileyim burada bırakmak bizi azıcık şüpheli göstermez mi? Mezmer. O lanet. Afey. Okay. Aynen hazır buraya gelmişken buradan bir yerden de dışarı çıkarız. Aynen şuradan böyle çıkardım. Mis gibi. That was like a piece of tortilla, Holmes. Aha. bu bugareleri üstüne koymuşlar. Oyunun bütün ana göreleri bitirdikten sonra kurmuş. Güzel fikir. Güzel fikir. Şu an böyle bir... ...şeyler geliyor, şişli... ...tamar şeyler falan geliyor anlaşıldı. 6250 dolar mı? Neden 6250 dolar? Hasara göre mi verdiler acaba? İlginç, sevelim. İlginç yani. Sonraki görev, hadi bakalım. Puncture wounds. E, şunlara bak uyuyorlar. Oğlum görev göre başında uyuyorlar. Ansızar. Hemen geldi. Araba, a, limandan mı aldın arabayı? Dur olsa gerek. Hey adam, ne yaptın hocam? <gülüyor> Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Ya, okay. Siz arabanın çalmaya çalışıyorsunuz ya çok şey ya. Ne oldu? Sizce aklınıza şeyler geliyor. Aha. Polis arabasını çalacağız. Arabaya bin, bu araba polis çivilerini kullanacak şekilde modifiye edildi anladım. Bu dolaşacağım? Araba güzelmiş. Ama çok güven vermedi yani. Polis çivilerini kullanarak hedefin lastiklerini patlat. Anlaşıldı. Yaparız. Yapılmayacak iş değil. Ben yani Buradan yukarı çıkacağız. Köye hedef buralardan mı dolaşıyor? Anayola çıkacağız, çıkarız. Sol far tuşunu kullanabilirsin ama şu an kullanmayayım değil mi? Şu an kullan deme yani çünkü üç tane vermişsin. Yani limited olarak vermişsin. Sınırlı sayıda vermişsin. O da 3. 3, 3. 3 lafını 3 kere tekrar ettim zaten. O kadar az sayıda bir çivi vermişler. Bence onu hemen... Mesela şu bence çok kafa karıştırıyordur. Polis çivisini bırakmak için sol fare tuşunu kullan dediği anda sol fare tuşuna basıp... bir iki tane çiviyi bırakan çoktur. Ha şimdi bu manyağı şey yapacağız. Hop. Oh. <gülüyor> Efendim, sen kimsin ya? Hey, Alo. Ya kaldım hocam. Sen be becerememişsin çok net. Ben hemen hallettim mindre? yani. Tek okay, atışta, atışta hallettim. Evet. <gülüyor> Aha. Görüşürüz lan hocam. Beceriksiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Oh, shit. All over my Sanki çok pahalı kıyafetler aldın ya. Arabayı garaja götürürüz. götürürüz. Çok basit bir işti. Koyduğumuz çivileri de aldık sanırım. Alıştıktan sonra rahat elde ediyorsunuz. hey dostum. Arabayı çarpma. Bu arabam ya? Ya bu arabayı mı aldık ya? Allah Allah bu arabayı mı aldık abi? O kadar uğraştığımız, ettiğimiz araba bu muydu gerçekten? Bana kendi dönerim, bir şey olmaz. Çok canım sıkıldı ya, çok canım sıkıldı ya. Ooo limuzin var orada. Okey. Neden böyle bir şey mi bilmiyorum ama. Hayır, ara, ara aldığımız arabaya bak ya. Allah Allah aldığımız arabaya bak ya. Getir bakalım CJ. Sandik arabayı. Yazdan şey bak arabanın plakasında. Aa bitti mi lan? Oha ben 20 25, 30 3, 3, 3, 8, bin dolar kaldıracak. Of. 5000 dolar da buradan alık 188 bin dolarımız oldu bebeğim. Evet. <gülüyor> Öldükten seviliyim. Evren mülkümüze ziyaret ededim be. Hep <gülüyor> arabalarımıza bakalım. Çaldığımız arabalara bakalım. Güzel araba yok bir içeride sanırım buradaki işlerimizi bitirdik. Buradaki işlerimiz bitti. Oo, buradaki arabalar mı değişmiş? 45 dolar. Hemen 245 dolar şey yapmış. Burası Cesar'ın arabası galiba. Evet. Alayım o zaman ben onu. Benim malım değil mi abi? Eleci. Haa dur bakalım artık gidip şey yapabiliyoruz sanırım değil mi? Yanlış mı biliyorum ben? Yanlış mı Şu an gidip... Belki ee, çok iyi arabaymış mı? Bu sen de güzel arabaymışsın. Eğer limana gidersek limanda bir takım yapabileceğimiz işler ortaya çıkmaz mı? Yoksa onları daha çok mu var? Bakalım. Açıkta olan araçların bir listesini görmek için Enter tuşuna basın. Gün seçmek için mi? Club 2000. Nasıl arabası tanılıyor muyuz? Pazartesi. Perennial 8000. Salı. Jester 28000. Çarşamba Club 28000. Perşembe Perennial 8000. Dur. Çarşamba. Club. Club. Araba konteyner gemisinde. Ben gidip 28.000 dolarımı harcadım oraya ne yaptım ben? Ne yapıyorum ben? Bu ara resmini çekeyim. 8.000 dolarımızı oraya harcadık. Videoda görev yaparken aldığımız her şeyi oraya harcadık. Hiçbir şeyim yok. En azından gidip flamethrower falan alayım. E azıcık flamethrower'nuz oldu. Üzüldüm ya. Ulan aldığımız arabaya bak ne yapacağım ben bununla ya. Bırakmam kıyam bunu. Şimdi bu ortaya çıkacak mı yani ben bu arabaları alınca? Neden aldım mesela ben bu arabayı? Ben bu arabayı aldım. Ben bu arabayı baştan para ödemem gerekiyor mu? Yoksa ey sen bunu zaten aldın dostum falan mı diyor. Oooo. Öyle mi diyorsun? Sonsuz fotoğraf makinimiz gitti ya. Sonsuz filmi olan fotoğraf makinimiz gitti ya. Neresi lan bu? Nereye çekme müzik? Göremiyorum ha. Aa. Neyse, okey. Tamam. Bir bakalım. Deli çekmemiz gerektiğini çok anlayamadım ama. Hala 28.000 yazıyor ya. Bir kullanayım bari. Yarım sıkıldı. Patriot, Sanchez, Stretch, Felts, Remington, Buffalo, Sentinel, Infernus, Camper, Admiral. Anladım. Anladım. Bu arabaları görürsem ne yapacağız. Getireceğiz. Olur. Bir de bunun böyle stage'leri var. Bu hemen böyle şey değil yani. Buna kasıp hemen bitirebileceğimiz bir şey değil. Ama yolda giderken Wow. Hocam sana ne olmuş? Ne olamam. Şey yaparız. Bir da sen nesin? Sen ne, neymişsin? Sen sabresin sen. Sen sabresin. Yanlış oldu. Evet. Can, gel. Aynen. Yolu gördüm ve oradan çekildim. Güzel. Bu da böyle bir olaydı yani. Gerçekten almış olduk. Siz de öğrenmiş oldunuz. Şehirde yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz yok. İyi var. Yukarı çıkalım. Aa bunu yap, Evet. Böyle bir şey var değil mi? Ay bakalım. onun yanına gidiyoruz. Lanın Monster Truck göreyi var. Şu an. Hiçbir görev var. Yo. Sezar. Sezar'la birlikte bir şeyler yapacağız. Değil mi? Sanı çezi vursa kalırız. Oho. Evet. bu da yapmış olduk böylece. Aa tır. Aa tır göreminde sanı alacağız ama. Ooo oh, ooo oh, ooo oh, oh. Siz motorsunuz. Enerjisiniz. Sanchez değilsiniz. Sanchez olsaydınız sizi alırdım. Yer Arrobada'ya girdik. Uhuuu. beyefendinin yerine geldik. Bakalım an yüzde kaç bitirdiğimiz oyunu ana kadar acaba yok, yok bu değil ee, durum oyun durumu Oo, oyunun yarısını ilerlemişiz ha yarısını yapmışız yüzde 49.20 güzel güzel güzel güzel güzel Yere evet, yere tamam İlerliyoruz. ilerliyoruz Burada da bir takım haritalar evet sır haritası Gerçekten sır haritası ama yani bakın bu şey kocağın olduğu yeri gösteriyor. Doğandığı yerleri gösteriyor. Burası ee, tam Blueberry'e denk geliyor. Haritan çünkü tam ortası zaten burası Blueberry. Burası Panopticon diyeceğim Panopticon şurada mıydı şurada mıydı? Harita eski tam da şey yapamıyorum ama o bölgeleri denk geliyor az çok. Burası çok ilginç. Şurası askeri bölge, şurası... Ee... Anten miydi? Anten sanırım. Bu anten birazcık burada, bu tarafta mıydı? Yok yok buradaydı. Ee, buraya da bir görevde geliyorduk. Yine Torrenon'un verdiği bir görevde geliyorduk. Bu ilginç bir durum yani. Şurasını bir türlü anlayamadım. Şurası e, okula denk geliyor. E, üniversiteye denk geliyor. Böyle ilginç bir da yani o da. E, girelim bakalım. Monster. Aa, bunu yapacağım. Carl, What you know like a Ne This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab get map GPS? 4 Benim elimde fotoğraf makinesi var dostum. Kendine dikkat 6.30'dan daha kısa bir sürede tamamlamalısın. Anladım. analım. Bu da bir şey. Böyle bir 4 tekerlik çek... Çe ha anladım yani oho okey ee, yani dağları tepeleri te tepeleri tırmanmak için space'i kullanacağız. Zorlandıkça böyle yokuşlarda orada burada Oo burası bir yermiş. Oo bu Sanchez anlaşıldı. Sanchez bulduk. Evet, mesela buraya çıkmak için aynen el freni çekmek yerine yani space'e basıyoruz. Space'i bastığınız zaman el freni çekmek yerine dört tekerle çekişi kullanıyor. Yani hız yapmıyor ama geri düşmemenizi sağlıyor. Ha e, tabii öyle olunca anladım, fail edebiliyorsun çünkü freni çekemiyorsun. S'ye basmamız gerekiyor. Hmm. yok <Gülüyor> ilginç. Hala şey oluyor. Spase bastığım zaman hala dönebiliyorum. Ah ha, yok, space'e bastığım zaman iyi dönebiliyorum. Araba yine durmuyor. Yine devam ediyor. Oo. Güzel. Makito. Umarım düşmeyiz. Düşme düşme düşme düşme düşme. Heh. Bu görev hiçbir şey yok ya var yani Sadece zamana karşı yarışman gerekiyor. Onda yarışıyorsun zaten yani. Hiç şey yapmıyorsun. Bir sanırım azıcık şey e, temalı bu görev. Bak hocam. Biraz sonra görev yapmaya başlayacaksın. Coğrafya iyi tanı gibi bir yer. Sen böyle bir yerdesin yani. Baya, baya mantıklıymış bu arada. Okey güzel. Yani ilk kez oyun oynayan birisi için. Aa oğlum tillajı buralar ne kadar güzel görünür ya. Çöl falan. Şu an şey yapıyorum. Şuan farkına varım Gerçekten güzel görünür ya. Ah be. Gelsin de oynayak. Ama doları da yüksekmiş yani şeymiş. 70 dolardan satılıyormuş. O yüzden... 3-3 tane belki de 4 tane bir rakam edeceğiz. Umarım bir bilgisayar daha ucuz çıkar veya ülkemize daha ucuz gider. Yapmıyorum hmm. ama. OK düşeceğiz sanırım yani için korktum. Yarıdayız ama sanırım. Çoğunluğu şey yaptık zaten. 9 tane kaldı. Rahat rahat halde düşünüyorum. 8 tane kaldı. Güzel gidiyor. CJ harika sürüyor. Hmm, şunun üstünden geçmeye çalışırsak öleceğiz gibi geliyor. Bir yere çarpacağım gibi geliyor. Yes. Haa. Evet. Güzel ya hayat. Azıcık zorlayacağım aslanım. Çok güzel yani. Değil mi? Sizlerle güzel arkadaşlar. Güzel. Sizlerle güzel. Sizlerdeki ki iyilikler. bu görev sıkıcı bir görevmiş ya. Baştan yapması hiç şey bir görev değilmiş. Dümdüz biliyorsun sen Hiçbir şey yapmıyorsun. Ama şey görebiliyorum evet. Oyuna yeni başlayan birisi. Sanredesi hiç bilmeyen birisi. Biraz da böyle zamanla gör düşündüğün zaman. İlk kez oyun deneyimlerken bayağı iyi güzel hissedermiş. Ben kesinlikle öyle hissetmedim çünkü şifreleri yazıp hiç görevleri geçmeden haritayı dolaştığımız için boş boş sağda solda birilerini öldürüp arabalar falan çaldığımız için hiç o ilk deneyimi şey yapamamıştım. Oo birinci gelmiş mi? Aha. Aha. Sarayın bir parçayı yapalım, birinci geliyoruz. Okay. Saat. De. Alo? Who the fuck is this? Son, get back to the ranch. <gülüyor> abi. Gözünü görmüyor mu? Kulağın duymuyor mu? Bu haftaafi hafta insanlar alıyor sürekli telefonu meşgul ediyor ya. İyi var. A dur ee, baştan arayacak şimdi ben. Devlemezsem bir ben bir daha seyir. Hadi bakalım evine girebiliyoruz ya, bu, o da tuhaf ha. Ajak. Evi çok iyi bu arada. E, ya, bütün olay çok güzel. Mike Torano karakteri yaptığı iş, bizi gönderdiği görevler, bulunduğu ev, inanılmaz böyle bir, hani... O, bütün oyun, inematik bir sinematik şeyi. İlim, i̇nanılmaz bir I'm sinematik deneyim yani. Muazzam. Sinematik dediğim de hani bu sahneler, bu animasyonlar any falan any demiyorum. Genel olarak bu, mekanlar, karakterler, you? oyundaki <gülüyor> görevler <gülüyor> tanrısı bayılıyorum <gülüyor> ya. <Aha. gülüyor> Ben de not make me a drug dealer. beklemiyorum. A ben suçluyum hocam, hiçbir şey beklemiyorum. Have we Uh-huh. So relax and listen. All right, all right. I'm listening. I know what kind of guy you are. Wait really? a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck, a rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Under them. Now this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Uh-huh. I'll be watching you. Uh-huh. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? <laughs> Man, you losing it, Holmes. You foamed me a half hour ago. I did? I mean... Oh yeah I did it. Oh I got a whole lot on my mind. Don't yok Sanchez'i almıyormuşuz. Cezar'la birlikte Tanker'i kaçıracağız anladım. birlikte Tanker'i kaçıracağız anladım. Ya Sezar, işte aynı şekilde gidiyoruz abi. En son arabalar kaçırıyorduk. Şimdi Tanker'i kaçırıyoruz. Bir takım bir şeyler. We get on the freeway here Öyle yapıyoruz hocam. Ödev kağıdı umarım yaparız bu. Çi. Yer erobada. Oh shit, you didn't mention it on the phone. It'll be a walk to the park. Tell Kendall I love her. polis motoru mu? Evet. There's a manyak gibi gidiyorlar. Kendi kafasına göre gidiyor. Çekilin, Hadi oğlum, hadi oğlum, atla lan, atla lan, atla lan, Hah, şerefsiz seni! Ehehe! Kanker benim, öldürdü herifi. Kankeri garajına sür. Okey. Herkes duruyor burada. Hop. Aynen şu şekilde. O çok tehlikeli bir şey yapacağım. Okay. Oh shit man. Hocam tanker sokabilecek misiniz ya? O mu garaj o kadar büyük mü lan? Gerçi avlusuna bile sığmaz o tank ya. Yani tankerin plakası tam şurada falan olmalı şu noktada. Görev geçildi güzel sevelim burada. <gülüyor> <gülüyor> Alo Okey. Peki. Hayat böyle demek. Bu insan için hayat böyle. Mesela sen ne kadar topladın şu an? İyi bari gidip. aralarımızı toplayalım. Merhabalar memur bey hayat güzel umarım. Bana güzel gibi. Orada bir 5000 var şu an değil mi? Şu motora alayım ya, motora gidelim ya. Yani bu oyunun görevlerini falan bitirmişler ve sonra üzerine koyabildikleri kadar content koymaya çalışmışlar gibi hissediyorum. Çok sağlıklı bir yaklaşım. Yani i̇nanılmaz... Ne gitti bu olay. 580 580'dir. Şuradan da Valen'in oraya gidelim. Valen pizzacının hemen yanındaydı. Aha. Bayılıyorum ya. Oyun karakterlerine bayılıyorum. Torino'ya bayılıyorum. Sonra Last geçeceğiz. Last of Us'la karakterler en... Kesin ki bu arada e, hepsi güzel karakter ama oyunun oyundaki en iyi karakterler arasında değiller. Öyle söyleyeyim. Yine çok güçlü karakterler ama oyundaki en iyi karakterler arasında değiller. İlginç belki mekanları işleyebilme özelliklerinden, özelliklerinden Rockstar'ın belki Las Venturas'ı çok iyi işleyememişlerdir. Yine çok iyi görevler var. Yine çok güzel şeyler var ama karakterlerin kendisi de dediğim gibi. Aslında bayağı iyi. Ama böyle oyunun geri kalanındaki kadar müthiş değil. Motoru alırsanız sizi öldürürüm oğlum. Önce öldürür sonra kovarım. Güzel azıcık para topladık şimdi geri gidelim. Arsrafa geçmek için başka yol yok. Buradan çıkacağız. Bir de buradan çıkabiliyoruz ama oradan çıkmayalım. <gülüyor> Vay be. San Fieridon'u ayrılıyoruz ha. Aa şey yapacaktık değil mi? Evet. Sanchez götürecektik. Easter Basin'e. Mutlulmaması gereken görevler. Öldük. Ölüm Kurtardık. Ne memur bey? Kesinlikle bugün kimseyi öldürmedim. Veya tanker çalmadım. Veya araba çalmadım. Veya. <gülüyor> Kimsenin kalbini çalmadım. Bakalım <gülüyor> TJ. İleri. Ne memur bey? Şöyle çarpsam gerçekten bir taraflarım kaşınmış ve O kaşın gidiyordum. gidiyor benim bir taraflarım kaşınmıyormuş. Bu oyunun gerçekten şeyini çok merak ediyorum nasıl görünecek ya. Ama işte ben daha da son değil. Ondan azıcık şeyimiz olacak. Yine de her türlü daha güzel bir atmosfer sunar bize. Haybo. Bu tıklet tecrübesi gittikçe artıyor. Artsın çünkü şey lazım olacak. Last Ventura's da lazım olacak. Las Venturas'ta sanırım bir e, yarış görevi ve şey var. Yarış görevleri ne zaman açılıyor yani? Oğlum neden böyle bir şey yaptık şimdi? Neden böyle bir şey olduk şimdi yani? Ne gerek vardı? Bu da sevliyim ama... Göreve girmeyeceğim ben. Acaba ne kadar? Buradaki ev azıcık bir şeyse ben yanımdayken alırım böyle. 3.000-5.000 bir şeyse ben alırım. 28.000'e... Bine... Tuttal gibi araba aldım o yüzden. Ha şu ev. Ya haritaya waypoint koyabilmede bu hiçbir şey ya yani. Koy koymuş. Koy koymuşlar oyuna waypoint koyuyorsun ve yalnız yardımcı olan bir şey. oyun az çok ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorlarmış. Yes, gerçekten burasıydı. kaç pensin? 20 bin mi? Alayım hadi, hazır buradayken. Burayı almış olduk. Eee, girelim bu hazır almışken şöyle girelim içeri. Etrafa bakalım kayıt TV. Böyle olan burası zaten daha önce girmiştik böyle böyle. Bari motor gitmemiştir. Abi motor gitmiş ya, inanılmaz ya. Gitmeyeceksin lan. Orada olacaksın. Ya öf. Abi kendi motorumuz da gitti muazzam. O üzerine koşayım bari bir şeyler. Sen, sen nesin araba nesin? Çok fark etmedi yani. Selam, selam sen nesin? Bu değilmiş bu araba değilmiş ihtiyacımız olan. Sen sen burada mısın? Fortune. Bu da değilmiş. Bir dakika polis geçsin teşekkürler. Sen misin? Vincento değil. anlaşıldı Biz böyle gideceğiz o zaman. Ronon'un evine doğru. önümüze güzel bir araba çıkarsa verebileceğimiz. Onları kullanırız. Hansarım yok. Maralar dandik. E he he he. Aha. Aha. Çeküler. Hayır abi onu bilme şuna bin. Hah evet. Çıkıyor güzel. Götürelim o zaman. Aa oraya götürünce arabasız kalacağız. Anladım demek ki şey bunun içinmiş. Orada arabalar var bir miktar onun içinmiş. Aa yoo belki arabalar orada spawn olur. İçinde böyle küçük bir şey umut gerçek olmayacak bir umut hayallerimi paramparça edecek bir umut ama yenide bir umut ve birileri yine tabancalarını kullanıyor. Standart. Standart sabah. Aslında yandan bir yerden çıkışımı yapabilsem aynı. Yes düşmedik. Bence yaparız. Yaptık. Böyle geçelim. Aa acaba arabaların gördüğü hasar kadar şey mi oluyor? Yapacağım lan ben bunu. Mı götüreceğim? Ha, evet. İhracat edilecek araçlardan birini getirdim. Güzel. Oho. Bir araba daha ithal edilebilir. Anladım. 1280 dolar kazandım. Güzel para yaptık ha. Ben şey Çekeceğim mi? Çekeceğim. Çoktan çektim mi? Evet. Güzel. Kullanabileceğimiz bir şey oluyor artık. Tamam şimdi sen ne şey yapacaksın Sanchez sekiz bin. Jester üf. Perennial sekiz bin. hayır. Patriot stretch. Bunlar ne bilmiyorum. Camper aklımda. Puffaloğuz çok aklımda bilmiyorum yani bir takım bir şeyler. Böyle koşturup şuradaki motoru alacağım. Sonra da yapmayacağım yani başka yere doğru gideceğim. Torano'nun bir görevini daha yapalım. Onun final yapalım. Final artık, seri bitiyor yani bu bu kadar. Trilogu çıkıyor artık, trilogu oynarız. Hayır hayır. O kadar değil ki yani şu an. Kolay... Yaptım bunu çünkü zaten. O başarıyı aldım ben hayatta. Hatta belli başarılar vardır, onları alırsın ve mutlu olursun. Ben mutluyum. Böyle başarılama Tüh ve fail, fail olduk. Burayı kesmek zorunda kalacağım artık. Burada bir go kart mı Yanlış mı? Ya burada go kart yok mu? Bu çok önemli değil. 146'nın 46 numarasıyla böyle ilerliyoruz. Hop. İşte de olmam gereken yerde değilim ama Boşar, dümdüz git. Şurada bir yerde yanıdır. Aha orada et. Evet. Minigun. Bir yerde minigun var ve o minigun'u almak için Sanırım jetpack gerekiyor. Veya çok yüksek ulu bir arabayla girersem olmazsa. Yok helikopterle de geçer geçerim oraya. Helikopterimiz olursa o minigun'u alıp bol bol kullanırız. Sesimde bir şey mi oldu? Nasıl şöyle yaptığımda mı oldu? Hayır. Hadi bakalım CJ. Sen hızlı yüzersin. Evet. Bugün de bir takım... Etkinlikler, sporlar yapıyoruz. Bugün de GI'lerimizi geliştiriyoruz. Bugün de e, yani buranın suyu aslında o kadar pis gibi göründüğüne bakmayın ama burası baya pis bir yer. Yani şunu demek isterdim. CJ hadi bakalım. Deniz suyu sana sağlıklı gelir demek isterdim. Çünkü benim egzaman var ve egzamaya iyi geliyor deniz suyu. Tuzlu falan böyle bir şey yapıyor, yakıyor, ediyor. Doktor bayağı tavsiye etmişti. Ama şu an ölüyordur. Hoş buralar kayalıklı falan böyle bir Ahaa. Seri de. Hazır buraya kadar gelmişken. Hazır buraya kadar gelmişken cümlesi yüzünden herhalde bu. Seri yüzde elli daha uzadı. Ya bugün de bol bol şeyler yapmış olduk. Bir şey daha yapacağız da. Ne kimsin lan? Orada on evin oryanından geçiyor. As mı eksildi? Aa çünkü şeyler yemedik. Bir şeyler yemeyip unutuyorum. Gerisi sıkıntı. Interdiction. Bu neydi? Aa bu görev. Ooo okey. In 15 by the fat moon, break your heart over and out. Carl, I need you to do me a favor. He's in prison upstate. D wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right got a white supremacist who wants ikisini de de kendi ayaklarını way? kapatır. Ten ve in gerçekten really relatively benign. Unless Of course you're a family member of officer Pendelbury whom they shot when he threatened to expose them but you do know all about that right <gülüyor> Dang Hey man how you know all this stuff man and won't you stop it You just don't understand do you kid Only tell them about It's all white knights and heroes Dile abi ben suçluyum ben ben sokak suçlusuyum ben bir çeteçiyim <gülüyor> ne Bunları anlamıyorsunuz <gülüyor> ya He's your <gülüyor> brother but to me It's just collateral it's a very delicate decision over here you got all the scumbags inside the country and over here uh -huh. you got all the scumbags outside the country and, me uh -huh. and my colleagues we're the fucking pivot uh-huh the government and work which reminds me come here okay i need you to head over here in the buggy outside okay Okey, let off a of flare. We got some precious cargo needs collected. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking hey, about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. On them. Yüzünce her konuşmak her zaman büyük bir zevk, büyük bir huzur ve gitti. Evet, şu, şuranın gölgesi sararım ya. Bu kadar yani. Daha önce bu konu, bunu gizem videolarını falan konuşuyorduk ama böyle gölge yapmaya çalışmışlar aslında yani. Şuradan gün e, batıyor ve şuradan gölgeler oluşuyor. Ama gölge yapmak yerine yani gerçekten sprey boyayla alıp boyamışlar gibi. Veya belki sprey boyayla alıp boyarsan daha daha, yani, daha görünebilir. Nereye gideceğiz? Şeye mi gideceğiz? Diğer tarafa mı gidiyoruz? Yes. Evet çöle geçtik artık. Sanfioro geride kaldı. Bu çöle geçince Patriot bulabiliriz. Bir sürü güzel güzel şey bulabiliriz. Ah be. Çöl diyarları. Bölüyorum buraları ya. Of buraya göreceğiz ya. Oh yanlışlıkla aşağı düşecektim. Ah be, yeni oyunda gerçekten buraları göreceğiz. Bakalım nasıl olacak ya? Hiçbir şey de bilmiyoruz cana, hiçbir şey de bilmiyoruz. Hiçbir şey göstermelerler, sadece bir şeyler duyurlar. Ama trailerı saklıyor gibiler yani bu böylece. Hani sanki bir trailer yapmışlar da onu kullanmak istemiyor gibiler. Bu da insanı düşündürüyor tabii. Şuradan geçebiliyor muyum? Ben Geçebiliyorum. Nasıl gideceğiz? Adam, tümümüz ilerliyoruz. Tümümüz ilerliyoruz. Gel git ha. Evet. An... Ohohohoho. Kaç tane tane verdiler. Hayalet şehir. Evet. Anılar, anılar, anılar. Ne oluyor o zaman? Bir seçenek koymuş denesiniz. Zaten, zaten bir off-road arabasıyla getiriyorlar. Sonra seçenek koyuyorlar istediğini yap diye. İlginç. Uuuu burada M4'lerle mi ha bu görevi bahsediyordum ya evet. Şuraya biraz sonra bir tane karavan gelecek. bu, ilginç bir karavan gelecek. Aha. Uh -huh. That's our cargo Anladım. Can you stop doing that. Güzel. Hold up. Shit. Pilot he's got trouble. Two agency choppers coming in on intercept. Uh -huh. Can you see them? Yeah. Shoot them down. Anladım hocam. Bunları kesinlikle şey yapamıyorum ama... Bir daha geliyor. Oho. Oho bir türlü beceremiyoruz. Umarım fail olmayız. Om vursana. Lan! Bunları alayım. Ama gerek kalmamış. Kargo helikopteri düşürüldü. Öf. Siz de ölüm bağır ya, ne diyeyim? Bu sefer olacak. Bu olacak. Bu yapacağız. da i̇şte inandık. Hepimiz inandık. Aha inandık. <gülüyor> evet telefonum evet, sessiz almamış olabilir mi? Bir şeyler çalmış olabilir. Şey boyunca. Benim burada durduğum süre boyunca. Böyle bir durum varsa sizden şimdiden özür diliyorum. Büyük bir, bir, bir çeşitli bildirimler gelmiş olabilir. Sen şeysin değil mi? Al bakalım. Oh be onları erken indirdim en azından. O çok hızlı geldi. Ve çok hızlı o tarafa gidiyor anlaşıldı. Woho! Bebeğim evet. Ne yapıyorsunuz lan? Aynen üstüme düşme üstüme düşme! Woho! Hadi hadi çabuk ha. Al. kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Okey. Okey. Ben şunu alayım ama. Alamadım. Dayan diyorum. Bunu alayım bari. Ah. Al. Off oh. Canımız şu kadar kaldı ya Anladım oradan bıraktın o paraşütlü bir yerlere gidecek Güzel Paket almaya git Cana bak ya Kim var bizim evimizden var? Yani bir sürü RPG şeyimiz oldu ama inanılmaz. Hayır hayır hayır yapmayın hayır hayır hayır hayır hayır, hayır, hayır. yok yok yok öyle bir şey. Aha. Sen sadece sanırım buraya Şöyle gelen bir ayipsiz bu kadar. Başka hiçbir özelliğin yok galiba. Bir taraflarına hakim olamamış. Bir din adamı mı? Hayır hayır. Göçüş memur bey. Çok çok hassas bir durumdayız ve bu hassas durumu bir şekilde idare edeceğiz. O yüzden sizlerden tamamen so kanlık bir hoşgörü istiyorum diliyorum çünkü tamamen kötüm yani çaresizim. Afişlerini de gelemiyorlar zaten o yüzden. Ya yeah. okey. Anlaşıldı. sile. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie jeebies, man. Carl, I will always be watching or listening or both. Nasıl bir yıldız oldum ya? Yola gelirken yıldız aldık herhalde. iyi bakalım buradaki havalamda çabucak satın alsak da hemen burayı hemen burada kaydetsek yani çok geriye gitmesek çok hoş olacak ama mümkün gibi görünmüyor wow kulaklığı bir çektim az önce kavloların içine etmiş olabilirim ama bu kulaklık hala şeyi çok kısa ya yeterince uzun değil geriye yaslanabilmek istiyorum bir şey yaparken Tabii zaten video çekerken taktığım için Hiçbir şey fark etmiyor ama. Ha oraya gireceğiz. Okey. Gerçekten bir şey vermeyecek misin? İyi var en yakın şey nerede? Alabileceğimiz hiçbir şey. gideceğiz. Oradan karşıya geçeceğiz. Karan evinde seveceğiz artık. Oh hayır, hayır. oh oh oh. Oh. Aşağı düşeceğiz diye Bunların birisi bizim değildi ha. Aa susiçe adam. Selam hocam. İyiyim hocam bir tane. Açım. O bayağı doyurdu. Emeği, ellerine emeğini sağlık. Var mı bir tane daha? İyiyim yani. Yok. Son şey yemişim. Okey o da olur. O da olur. Sağ <gülüyor> ol. Aa evet yakında aslında sevilebileceğim yer var değil mi? Şimdi oraya gideyim ben. Madem aldık. Oraya gideceğim ve motor orada olacak değil mi? Benim hayatım böyle. Aha aha aha. Garaj yok değil mi? Acayip... bakalım. Evet, tabii. şulan bir alalım, bir yedek alalım. Acaba yüzde kaça gelmişiz? Mesela az önce yüzde kırptı dokuzdu. etmeden önce hayır hayır. Oyundur mu? Yüzde <gülüyor> elli bir oldu. Yüzde ikilik yerleme kayrettik. Oyunun yarısı geride. Oyunun yarısı gerdi. O yüzde yüzü bulacak. O yüzde yüzü o o deli. Ahplarım, dostlarım sizlere bu ideal ile veda etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim şu noktaya kadar izlediğiniz için azıcık uzun bir bölüm oldu. Ama bu bölümler bundan sonra da azıcık daha uzun olacak. Çünkü trilojiye yetişmemiz lazım. Triloji gelene kadar e, bazı oyunlarımızı olduğu gibi bitireceğiz. Bazılarını da olabileceğine kadar ilerlemiş olacağız. Onu istiyorum. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için, e, yorumlarınız için, like'larınız için. Açıklamalarda seveceğiniz, hoşunuza gelecek bir takım başlıklar, isimler var. Korku oyunu gibi, yaptığımız korku oyunu gibi, yazdığım korku öyküleri gibi. Benimle iletişim geçireceğiniz Instagram ve Twitter hesapları gibi veya beraber sohbet edeceğiniz, güzel bir ortam bulabileceğiniz Discord sunucumuz gibi, Facebook grubumuz gibi. Böyle şeyler var yani bakmak isterseniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.